<gülüyor> Selamın <gülüyor> aleyküm. İyi. Hoş geldiniz senes. Hoş geldiniz oğlum sen kimsin la? Ben kendimi tanıtayım. İcder. İcder kim la? Ben Tarın. Bir adamı gibiyim ama adamı değilim. Onun gibi bir şey işte. Neyse. Siz anladınız. Neyse işte. Eee. Niye vurdun la Ali? Ha, merak etme la. Çok iyi. Çok ağır, ağır Yaralı değil. He. Kurtulma olasılığı var mı var ama öyle de bilir. Bilmiyorum. Şimdi. Gelelim. Asas konimizi. Şimdi. Sen. Sen. Sen. Sen. La oğlum bu hırsız nerede la? Hey, hırsız sonra gelecekti neyse siz onun yanına giderseniz ne söylersiniz o hırsız tamam burayı terk edeceksiniz size bu şehri terk etmek için size 2 gün veriyorum 2 gün içinde eğer komple burayı terk etmezseniz siz Ali benim yanımda kalsın yaşarsa tabi yaşamazsa da ben gömerim merak etmeyin eğer itiraz verirseniz sevdikleriniz orada bir kurşunuma bakar tamam mı tamam sırf sevdikleriniz için gideceğiz ama dönüşümüz efsane olacak yo he he yo he he hep öyle dediler ama hiçbir bok çıkmadı Haydi hayba hayran haydi abi hayran haydi haydi yallah otobüs kaçtı, otobüs buradan geçmiyor haydi Tektor bey, hastanın durumu nedir? Yaşayacak mı, ölecek mi? Vallahi Hasta maalesef hayatını, yüzünü yumdu. Yani özetle hastaya ettik. Çok da sekimlerdi, Allah'ına koyun. İyi tamam. Sen şimdi, bunun şeyini falan hallettip, bu ne onun ismi işte, bu ne? Nah, i̇şte ölü, ölü göstermek için bir şey yapıyorlar ya. He, onu hayallayacaksın. Ondan sonrası gerisi bende. Gömme bende merak etmeyesin. Gömeriz yani. Vurduğumuz adamı da gömmesini bilmişiz. <gülüyor> Gömdün mü abi hali? Evet gömmüşüm Siz şu kızı arayın Bundan sonra çilefini arayın Fakiri arayın hepsini orayın işte Ben yani işte öldü Yapacak bir şey yok Hayat Hayata sen ölmek için gelmişim Doğarsın, yürürsün, perdon, alak yani ondan sonra bir daha büyürsün, 10 yaşına gelirsin, ondan sonra büyürsün, üniversitelerine gelirsin gibi yaşına gelirsin, ee, 30 yaşına gelince, 90 yaşına gelince ölürsün, yapacak bir şey yok, hepimizin gidecek yer orası, 6 patron. Sen kimsin hemşehrim? Ya ben bir adres sormaya geldim ya. Pardon bir yer sormaya geldim. Ya buralarda Remzi Çay diye bir yer var mı? Remzi Çay şirketi diye bir yer varmış. Nerede olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. He bilmiyor musun? Ne yapıyorsun la? Eğer bunları Serbest bırakmazsanız Kafanıza sıkarım. Yürü sasık lan namissiz Emem misin? Yürü sasık lan Götin. İyi bak görürsün Bak benim tavrı edimi yok mu? Yaparsam ne olur? a b h Ne oldu lan? He? Ne oldu? Şimdi Sen onu sektin ben senle senin kafana sığabilirim. Ben de senin adamlarını öldürürüm. Ya e, ölürsün. Zaten ben ölüyünüm korkmuyorum ki. Ee, çok mu istiyorsun? Tamam. O zaman taarını reyin alayım. Tamam. Ör, sakin ol. Tamam, tekrar edeceğiz. Ama geri döneceğim. Geri döneceğim. Bu yaptığın yanlışı neşiyi unutmayacağım. Anlat pastanorun aman. Geri zekalı Sen şimdi görürsün Ben geri döndüğüm be. bakın ben size ne yapayım İyi misin? İyiyim baba. Annen nereye gitti? Markette. he tamam. Baba ben devirsek siktir sürmeye gidebilir miyim? Tamam git ama dikkatli ola Tamam baba. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Oy ben de şu sandalyeye oturayım bugün bittim ya. Biraz bilgisayarda hapçi falan oynayayım. Sen şimdi göreceksin hırsı, hırsız hırsız çılgın efendi boom boom